Ekim 20'de, ki bunun bugünden 1 yıl sonrasını gösterdiğini düşünelim 1000 kilogram elmanın teslimini öngören futures kontratının şu anki fiyatının 300 lira olduğunu varsayalım Ayrıca elmaları 1 yıl sonra değil de bugün spot piyasada aldığınızda veya sattığınızdaki fiyatın 200 lira olduğunu varsayalım Ve ayrıca eğer bugün 1 yıl vadeli 200 lira kredi alırsanız, bunun yıllık faizinin %10 olduğunu varsayalım Yani, eğer bugün 1 yıl vadeli 200 lira alırsanız, bunu 220 lira olarak geri ödemeniz gerekecek Verdiğim bu parametrelere göre, risksiz getiri elde etmenizin bir yolu var mı ona bakalım Arbitraj yani ara kazanç imkanı görüyor musunuz? Tahmin edeceğiniz gibi, tabi ki elbette var diyoruz ve 200 lira kredi alabiliriz. Şimdi bunların hepsini sırayla yazalım. 200 lira kredi kullanıyoruz, bu 200 lirayla 1000 kilogram elma satın alıyoruz. 1000 kilogram elma aldık, bu elmaları bir yerlerde depoluyoruz. Garajımızda saklıyor olalım, depolama maliyeti olmasın bizim için. Eş zamanlı olarak futures piyasada elmaları satıyoruz Bunu da yazalım, futures piyasasında kontrat sattık Yani bugünden 1 yıl sonra 20 Ekim'de 1000 kilogram elmayı 300 lira fiyattan satmak üzere anlaşma yaptık Size eğer bu şekilde bir strateji kurgularsak Vadede fiyat ne olursa olsun, bundan etkilenmeyeceğimizi ve risk almadan kar elde edebileceğimizi göstereceğim. Risk almadan iki piyasa arasındaki fiyat farkından yararlanarak kar elde ediyoruz. Bunun için buna arbitraj deniyor. Şimdi zamanı ileri saralım ve 1 yıl sonrasına gidelim. Evet, 1 yıl sonra. 1 yıl sonra 1000 kilogram elmamız var. Örneğin, basit olması için elmaların tamamının iyi koşullarda saklandığını, hiçbirisinin bozulmadığını varsayıyoruz. Bunlar asla bozulmayan elmalar. Bir yılın sonunda 1000 kilogram elmam var. Bu elmaları futures kontratındaki yükümlülüğümü karşılamak için teslim ediyorum. Şimdi sırada kredi borcumuz var. 200 lira kredi almıştım. Bunu faiziyle birlikte geri ödemeliyim. Şimdi bilin bakalım bu durumda ne oldu? Futures kontratı uyarınca elmaları teslim ettiğimde 300 lira aldım. Yani elimde 300 liram var. Peki borcum ne kadar? Kredi kapatmak için 220 lira ödemem gerekiyor. Şimdi bunu çıkartayım. Bir yılda risk almadan garantili olarak 80 lira kar etmiş oldum. Bu örnekte, Futures kontratının teminatı olarak yatırmam gereken marş hesabını dikkate almadık. Yani bu kadar kar elde ettik. Düşünürseniz eğer, Futures piyasadaki fiyat, 220 liranın üzerindeki herhangi bir sayı ise, risk almadan getiri elde edebilirim. Şöyle de düşünebilirsiniz bunu, eğer Futures fiyatı ile spot fiyatı arasındaki fark, kredi kullanma maliyetinin üzerinde ise, Kâr elde ediyorsunuz. Bu örnekte kredi kullanma maliyetimiz 20 liraydı. Demek ki iki piyasa arasında arbitraj imkanı yoksa Futures fiyatı 220 liranın üstünde olmamalı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.